Safi lezzetler kanalıma hoşgeldiniz. Böyle hatay suylu peynirli irmikli bir helva yapalım. Arkadaşımdan öğrendiğim bu tarifi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Öncelikle 1 su bardağı şekeri küçük bir kaba alalım. Üzerine 2 su bardağı su ilave edelim. Ve bunu kaynamak üzere ocağa alalım. Evet, çelik bir tencere kullanıyorum. Ben yine dilerseniz yapışmaz bir tencerede kullanabilirsiniz. Tenceremin altını açıyorum ve tenceremin biraz ısınmasını bekliyorum. Ardından 100 gram tereyağını tencerenin içine ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar başında bekliyorum. Bu kıvama gelince, tereyağı eriyince hemen irmiği ilave etmiyorum. Tereyağının biraz bu şekilde Böyle saydamlaşmasını bekliyorum. İçindeki suyun tamamen buharlaşmasını istiyorum. Ardından bir su bardağı irmiği ekliyorum. Ve kavurmaya başlıyorum. Bu tarifte sıvı yağ kullanılmıyor arkadaşlar. 100 gram tereyağı da 3 yemek kaşığı kadar ediyor. Yani tartınız yoksa fikir olabilir sizin için. İrmimimi kavurmaya başlıyorum. Bu sırada da bakın şerbetim de ocağın üzerinde, o da kaynayacak birazdan. İrmimim kıvama gelmeye başladı, bakın böyle hafif bir renk almaya başladı. Bu aşamada istediğiniz renkte bırakabilirsiniz kıvamını. Ben bir birazcık daha koyuluyorum peynir de gireceği için içine. Evet bu şekilde benim için yeterli bakın şimdi burada kaynamış olan şerbetimi alıyorum Bu istediğim kıvama gelen irmiklerimin üzerine Yavaş yavaş bekleye bekleye karıştıra karıştıra şerbetimi veriyorum Şerbeti yavaş yavaş vermemizin nedeni tamamen irmiklerin birden biri değildi böyle yavaş yavaş şişmesini istememiz Şerbetimizi tamamen yavaş yavaş veriyoruz. Şimdi bu aşamada ocağın altı yine orta ateşte, hafif kısğa yakın bir ateşte karıştırarak karıştırarak şerbetinin hafif böyle bir çekmesini bekliyorum. Tamamen komple bütün şerbeti çektirmeyeceğiz çünkü peynir katacağımız için içine. Hafif bir sulu kalması gerekiyor ilmeğin. Karıştıra karıştıra suyun biraz buharlaşmasını, biraz da ilmik tarafından çekilmesini bekliyorum. Şimdi göstereceğim kıvamını. Evet, şimdi bu kıvama gelince üzerine 250 gram kadar tuzsuz kaşar peyniri ekliyorum. Ben nereden aldığımı ve nasıl bir peynir olduğunu videonun altındaki açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Aslında bunun orijinalinde Hatay'ın künefe peyniriyle yapılıyor. Ama İstanbul'da bizim onu bulmamız biraz daha zor olduğundan böyle bir peynirle denedim. Çok çok güzel oldu. Hataylı arkadaşımdan aldım tarif Ona çok teşekkür ediyorum. benim bu tarifle tanıştırdığı için. Onun evinde de yemiştim zaten. Bakın bu şekilde çok harika bir kıvama geldi. Peynir gerçekten uzadıkça uzuyor. Çok e, süper bir helva oldu. Uzun zamandır böyle bir helva tarifi arayışındaydım. Bulmuşken sizinle de paylaşmak istedim. Dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Dilerseniz tabaklara koyun kaselere. Dilerseniz büyük bir tabağa koyup oradan servis yapın. Tamamen sizin keyfinize kalmış bundan sonrası. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup e, yorum bırakmanızı rica edeceğim videoma. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hayırlı kandiller, bugün kandil özellikle videomu izleyenler için e, hayırlı bir gün olmasını diliyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.